Merhaba sevgili Boğalar ve Yükselen Burcu Boğa olanlar Ekim 21 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz Sevgili Boğalar Ekim ayı sizin için iş hayatınız mesleğiniz günlük hayatınızın detayları ve genel sağlığınızla ilgili konulara özellikle dikkat çekiyor buralarda bazı düzenlemeler yapmanız önemli farkındalıklarla karşılaşmanız da mümkün konu başlıklarına bir bakalım Güneş ayın 23'üne kadar terazi burcunda ilerleyecek 6 Ekim'de terazi burcunda yeni ay var 20 Ekim'de koç burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Merkür Retrosu devam ediyor ayın 18'ine kadar 18'inden sonra ileri dönecek. Merkürle beraber bu ay birçok gezegen gerilemekte olan gezegen ileri hareketlerine dönüyorlar. Ve gezegeniniz Venüs 8 Eylül'den itibaren yay burcuna geçecek. Evet şimdi detaylara bakalım. Öncelikle terazi burcunda ilerleyen Güneş, Mars ve burada gerilemekte olan Merkür. 6 Ekim'de de terazi burcunda doğacak olan yeni ay. Tüm bunlar 6. evinize özellikle vurgu yapıyor. Ee, tabii ki yeni ay yenilikler getirebilir, değişimler getirebilir, yeni başlangıçlar için sizi teşvik edebilir. Ama Merkür Retrosu aktif ve ayın başında da birçok gezegen aslında hala daha retrosunu devam ettiriyor olacak. Ee, özellikle günlük hayatınızın detaylarına dikkat çekiyor bu yeni ay. İş hayatınız, mesleğiniz, çalışma koşullarınız, ev ortamınız, belki yaşam koşullarınız, birlikte yaşadığınız kişiler, çalıştığınız kişiler, evcil hayvanlarınız, genel sağlığınız, günlük alışkanlıklarınız, beslenmeniz, tüm bunlar da bu yeni ay önemli farkındalıklar getirebilir 13 derece terazi burcunda olacak lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle öncü burçlar yani koç terazi yengeç ve oğlak burçların 13 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ay daha fazla aktifleşecektir sizin yaşamınızda yani altıncı ev konularınız daha bir görünür hale gelecektir Merkür'ün retro olması aslında biraz da bu yeni ayın enerjisini yavaşlatıyor yani geçmişle ilgili konuları da karşımıza getirebilir Örneğin daha önceden yaptığınız bir işle tekrar meşgul olabilirsiniz ya da yarım kalmış bir işi tekrar yapmaya başlayabilirsiniz biraz yavaşlayabilir en azından bu ayın ilk yarısında şöyle bir yaptığınız çalışmaları gözden geçirebilirsiniz Kendinize ilgilenmek sağlığınıza bakmak yani kontroller yaptırmak için uygun bir dönem belki bir sağlık sorununuz var bunun için tedavi imkanlarını araştırabilir uygun bir tedaviye başlayabilirsiniz bir diş problemi olabilir ya da bir estetik olabilir veya hani özellikle terazinin sembolize ettiği bel problemleri belki bir böbrek pro sağlığında ilgili bir problem kronik bir sorun Hani bunlarla bunların gündeme gelmesi mümkün Aslında bunun yanı sıra bir diyete başlayabilirsiniz beslenme sisteminizi bir tekrar gözden geçirebilirsiniz çalışma şeklinizi değiştirebilirsiniz birlikte çalıştığınız kişiler hizmet aldığınız kişiler ya da evcil hayvanlarınızın genel sağlığı bakımları tüm bunların da gündeme daha fazla gelebileceği bir dönem Aslında 6 Ekim'den itibaren iki haftalık süreç içerisinde bu tesirler devam edecek Evet bu ay Merkür 18'ine kadar geriliyor 18'den sonra düzelecek yani 18 sonra günlük hayatımızda Aslında iş hayatımız mesleğimiz ilgili konularda biraz daha rahat ilerleyebileceğiz planlarımızı daha rahat ortaya koyabileceğiz Merkürle beraber Ekim ayı gerçekten ilginç her zaman bir e, bu şekilde denk gelmez Çünkü birçok kolektif gezegen bu ay gerilemesini bitiriyor ve ileri harekete dönüyor ayın altısında Pluto oğlak burcunda gerilemesini tamamlayacak 10 Ekim'de Satürn kova burcundaki gerilemesini tamamlayacak ve 18 Ekim'de Merkür ile aynı gün Jüpiter bu sefer kova burcundaki gerilemesini bitirip ileri harekete dönecek Tabii ki bir gezegen ileri harekete dönmeden önce bir yavaşlar önce Dolayısıyla biraz dura anlaşır bu birkaç gün sürebilir bu ay ortalarından itibaren ee, ayın e, altısıyla e, 20'si arası özellikle e, gezegenlerin durup da ileri harekete dönmesi öncesinde biraz enerjisel olarak da hayatımızda bu yavaşlamaları hissedebiliriz ee, biraz e, gerçekten zamanında biraz yavaşladığı bir süreç olabilir ee, bazı konularda duraklamalar da olabilir Aslında bu da bir fırsat hani biraz yavaşlamak gözden geçirmek değerlendirmek için çok olumlu da bir süreç eksik kalan işleri tamamlayabiliriz yarım yarım kalan konuları hataları eksikleri fark edebiliriz böyle bir hazırlık dönemi Aslında daha sonra tüm gezegenler ilerleyecek ve her şey biraz daha hızlı hayata geçebilir artık planlarımız ertelenen konular yavaşlayan konular daha hızlı ilerleyebilir bir güç toplama dönemi Aslında belki bu şekilde değerlendirebiliriz Evet 20 Ekim itibariyle Koç Burcu'nda bir dolunay var Koç Burcu dolunayı 12 evinizde olacak bu dolunay sırasında yönetici gezegen Mars ve Mars'ın da Plüto ile kare açısı var. Mars Plüto açıları zordur aslında. Yani biraz baskı yaratan, manipülatif açılardır. Biraz hayatta zorluklarla, sıkıntılarla karşılaştırabilir. Sağlık konularında hassasiyetler olabilir. İşte kazalara, sakarlıklara açıktır bu dönem. Özellikle eklemler, kemikler, kaslarla ilgili sağlık problemleri olabilir. Diş problemleri olabilir. İşte belki yine belki omurganız alakalı bazı sorunlar bel problemleri kronik bir diş sorunu gündeme gelebilir 12. ev zaten biraz krizlerle de alakalı ya da bilmediğiniz konuların ortaya çıkabileceği bir süreç yani bir sağlık konusunda bir gündem olabilir ama bir şifa konusu da olabilir artık Aslında sizin için gerekli olanla gereksiz olanı ayrıştıracağınız hayatınızda köklü dönüşümler yapabileceğiniz bir dönem bu dönem sağlıkla ilgili Belki bir zararlı alışkanlığı bırakmak, sizin için e, yararlı olmayan, size zarar veren bazı düzenleri hayatınızda, beslenme düzeninde de olabilir, bu e, alışkanlıklar olabilir veya çalışma düzeniniz olabilir. Tüm bunları şöyle bir dönüştürebileceğiniz dönem, ruhsal, bedensel, zihinsel, şifalanma, terapi, imkanları da var bu Dolunay'ın verdiği farkındalıkla beraber çalışmak ortamlarınızdaki kişilerle bazı sorunlar yaşayabilirsiniz veya işte bir ticari faaliyete bir müşterinizle de ilgili olabilir bu veya işte ilgili bir seyahatte bir erteleme olabilir teknolojik araç gelişlerde dikkat etmekte fayda var Örneğin işte kullandığınız bir ara aracınızın ya da elektronik bir cihazınızın arzalanması da olabilir ee, ya da yanınıza çalışan bir kişinin işten ayrılması olabilir yani tüm bunlar olasılıklar dahilinde ancak ee, bundan sonra olacak bazı hayatımıza girecek yenilikler Aslında sizin için daha da olumlu olabilir yani bu bir dönüşüm biraz daha kadersel etkiler taşıyor baktığımızda lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız 27 derece koç burcundaki dolunay özellikle Güneş burcunuz yükselen burcunuz veya kişisel doğum haritalarınızda önce burçlarda 27 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa sizin için çok daha güçlü olacaktır daha etkili olacaktır ama bu derecelerde özellikle gezegenleriniz bulunmuyorsa bu süreci çok daha hafif geçirebilirsiniz çok da fazla tesir almayabilirsiniz gezegeniniz Venüs 8'inden sonra yay burcuna geçecek dedik Venüs e, iyice bir etkidir ancak Güney düğümle de bağlantılı olacak özellikle ayın ilk yarısında 8. evinizde olacak para ve finans konularına biraz işaret ediyor ayın yedisi ile onu arasında istem dışı bazı harcamalar ya da bazı maddi kayıplar getirebilir ama ayın ikinci yarısında özellikle Venüs'ün burada daha fazla destekleri var e, belki çalışmadan gelebilecek sizi destekleyebilecek bazı gelirler olabilir eşinizin kaynaklarında bazı artışlar olabilir ihtiyaç duyduğunuz bazı maddi imkanlara kavuşmak bir borcu rahat ödemek ee, ya da bir kredi imkanı bunun gibi özellikle finansal konularda bazı destekleri de Venüs'ten bekleyebilirsiniz sevgili boğalar sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum hoşçakalın sevgili astroloji severler herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor